Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videomda yine sizlerle beraberim. Ben bugün de size yarım yelpaze modelinin örneğini anlatacağım. İpimi soracak olursanız Nako Angora bir iplik, şişim şişim 3,5 numara. İsterseniz Bismillahirrahmanirrahim deyip örneğimize başlayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğim, ilk kenar ilmeğim olduğu için bunu örüyorum arkadaşlar. 2 ters kenar ilmeğini ördükten sonra 2 ters 3 düz tekrardan 2 ters şimdi burada 10 tane düz öreceğiz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane düz ördük. Bu örneğimiz için yarım yelpaze model örneği için arkadaşlar. Tekrardan 2 tane ters 3 tane düz öreceğiz. 1 2 ve 3 2 tane ters öreceğiz arkadaşlar. Burada. Arka sırasında örneğimizin arka sırasında tersi der, ters düzü düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Bir tane düz ördüm 3 tane ters 2 düz 10 tane ters öreceğiz arkadaşlar 1 2 3 dört beş altı yedi sekiz dokuz ve on on tane düz ördük iki tane pardon on tane ters ördük iki tane düz üç tane ters bir 2 ve 3. 2 tane düz ve kenar ilmeğim. Şimdi örgümüzün ön sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters. Şimdi burada iki. üçüncü ilmeği kahve çekirdeği yapacağız arkadaşlar. Bu örneğe çok yakışıyor. Kahve çekirdeği modeli. Üçüncü ilmeği şişimden geçirdim. Bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrardan bir düz ördüm arkadaşlar. İki ters. 4 tane düz öreceğiz. 1 2 2 3 ve 4. Şişimizin başını dolayıp sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Tekrardan dört tane düz. Bir, iki, üç ve dört. İki ters. Kahve çekirdeği 3. ilmekten 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip şişimden atlatıyorum arkadaşlar. Bir düz örüyorum bir doluyorum tekrardan bir düz örüyorum. 2 tane ters öreceğiz. Arkadaşlar ben arka yüzünü de sizinle beraber öreceğim bir dahaki gelişimizde arka yüzü, yüzünü göstermeyeceğim arkadaşlar videomuz uzamasın diye. Burada hiçbir işlem yok arkadaşlar tersi ters düzü düz olarak öreceğiz sadece doladığımız ilmekler ters olarak örülecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 1 ters doladığımız ilmek ters 3. ilmek de ters olarak ördüm bu kahve çekirdeği modeli 2 düz 1 2 3 4 5 doladığımız ilmek 1 2 3 4 5 2 ters pardon 2 düz Şimdi bir ters. Doladığımız ilmek ters. Yanındaki ilmek 3 ilmek ters olarak örülüyor. 2 düz. Ve kenar ilmeğim arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön sırasındayız. Şimdi örgümüzün ön sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. Burada kahve çekirdeğinde hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3 İki ters Bir 2 Üç Dört Beş Beş tane düzümüz oldu burada arkadaşlar. Tekrardan Sola doğru bir kesim daha yapıyoruz. Burada üç tane Düzümüz kaldı arkadaşlar. Bu üç düzü örüyoruz. 1 2 Ve 3 2 ters 3 düz 2 Ve 3 2 ters örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. İlmeğimi aldım. 2 ters. Ve tekrar buradan kahve çekirdeği modelini tekrarlıyoruz arkadaşlar. 3. ilmeğikten şişimizi geçiriyoruz. 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Tekrardan bir düz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 tane ters. 1 2 3 Dört Beş Şimdi burada altı tane düz, Düzümüz oldu arkadaşlar Doladığımız ilmeklerle beraber Burada yine sola doğru bir kesim yapıyoruz Arkadaşlar Burada iki tane düzümüz kaldı Bir 2 2 ters kahve çekirdeği modeli 3. ilmekten 3. ilmeği şişimin şişime geçiriyorum 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum arkadaşlar bir düz örüyorum bir doluyorum Tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane ters. Arkadaşlar arka sırayı ben örüp geliyorum. Ön sırada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ters 3 düz kahve çekirdeği modeli 3 düz 2 ters burada 7 tane düz ördük arkadaşlar şişimin başını doluyorum tekrardan sola doğru bir kesim yapıyorum burada bir tane düzümüz kaldı arkadaşlar tekrardan bir düz iki ters 3 tane düz örüyoruz arkadaşlar. 2 ters. Ben arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Arka sırayı örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, örneğimizin tekrardan ön sırasındayız. Tekrardan kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters. Burada tekrardan kahve çekirdeği modelini yenileyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü ilmeğimi şişimden iki ilmeğin üzerinden geçirdim bir düz örüyorum bir doluyorum tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar 2 ters bir iki üç dört beş altı 7 8 ilmek düz örüyorum arkadaşlar. Şişimin başına dolayıp bir kesim daha yapıyorum sola doğru. Evet arkadaşlar. Tekrardan 2 ters Kahve çekirdeği modeli 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bir düz örüyorum şişimin başını dolayıp tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar 2 tane ters Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Ve son sırasındayız. Burada yelpazeyi yapacağız arkadaşlar. Yarım yelpaze modelini yapacağız. Aa, Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aa, İki ters. 3 düz kahve çekirdeği modelimiz 2 tane ters ]可是, ]可是, şimdi arkadaşlar ipim, ipimi arka e, tarafa aldım şişimin arkasına aldım burada bir ajurdan ipimi dolayıp bir tane çekiyorum İkinci sıraya batıyorum. Aynı işlemi tekrardan çekiyorum. Üçüncü ajura batıyorum. Doluyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Dördüncü Ve beşinci ajura tekrardan batıp çıkartıyorum. Arkadaşlar burayı ne çok uzun ne de çok kısa yapın şimdi buradan hepsinden dolayı çıkartıyorum arkadaşlar burayı tekrardan şişime takıyorum bir ilmeği iki ilmeği birbirine Üzerinden geçirip Burayı kesiyorum arkadaşlar Tekrardan Bir İki Üç Dört Dört Anne. burada 10 tane düzümüz oldu arkadaşlar tekrardan kahve çekirdeği modelimiz 1 2 3 1 2 ben bu sıra arka sırayı da sizin Sizlerle beraber örmek istiyorum Arkadaşlar Arka sırayı da sizinle beraber örmek istiyorum İpim de sürekli şişime dolanıyor Bu arada ilk ilmeğimi örmeden aldım Bir düz ördüm 3 tane ters. 2 düz. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 arkadaşlar. 10 tane düz ördüm. Ön yüzde düz arka yüzde ters olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. 2 düz ve kahve çekirdeği modelimiz. 1 2 2 ve 3 şimdi 2 tane düz buralım. ve kenar ilmeğim evet arkadaşlar yarım yelpaze modelimiz tamamlanmış oldu bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize saygılar ve sevgiler arkadaşlar. Videomu beğenip abone olarak bana destek olursanız size minnettar kalırım arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın saygı ve sevgilerimle. İyi günler.